Geri dönüyorlar. Çocuklar bu yılda öğretmenlerinin gülünecek bir şey varsa söyleyin birlikte gülelim lafına kavuşmaya. Anneler de okul alışverişi için her zaman olduğu gibi LCY22'ye dönüyor. Bu okul döneminde de binlerce çeşit okul ürünü LCY22'de